Malum, hem çocuk yaparım hem kariyer yaparım diyen birçok iş kadını var. Aynı zamanda hem eşlik yaparım hem de çocuk yaparım diyen birçok iddialı bayan da var. Hatta bu noktada zorlananlar da var. Tam da bu noktada profesyonel koçluk eğitimlerini hamilelik ve doğum süreci için profesyonelce almış koçlar bu noktada devreye giriyor. Demek ki şöyle bir konuyu toparlarsak hamile bayanlar Yeni doğacak bebekli olan iletişimlerini hamilelik öncesi, sırası ve sonrasında ve doğum sırası ve sonrasında hatta loğusalık dönemini profesyonelce güvenli ve mutlu şekilde geçirebilmeleri için doğum koştuğu ve hamile koştuğu alabilirler. Kendilerine şimdiden iyi ki doğurdunuz diyorum.